Aşağıdaki doğru parçalarını kullanarak, belirtilen köşe noktalarına göre bir dörtgen oluşturunuz. Çok güzel! Burada bize dört koordinat verilmiş. Yani bunlar dörtgenimizin kenarlarının kesişeceği noktalar. Birisi 0,9. Yani x koordinatı 0'mış ve y koordinatı da 9. Yatay koordinat 0, dikey koordinat 9. O zaman burada bir köşe noktamız olması gerekiyor. İşte, tam burada. Diğeri ise, 0 ve eksi 7. 0, eksi 7, şuraya da bir işaret koyalım. Daha sonra, mantıklı bir şekilde yeniden düzenleyebiliriz. Ardından, 8 ve eksi 7'miz var. 8, eksi 7, 8, eksi 7 tam olarak burası oluyor. Doğru kenar bu gibi görünüyor. O zaman diğer noktayı da tam buraya, 8'e eksi 7 koordinatına getirdim. Ve son olarak 8,0, 8'e 0. 8,0 e 0, tam olarak buraya denk geliyor. Görünen o ki artık her bir köşe için bir noktam var. Şimdi yapmam gereken tek şey, bunların hepsini birleştirip bir dört şekil elde etmek. Bunu buraya getirelim. Bunu da bu noktanın üzerine çekelim. Bunu yukarıya getirelim. Bunu da aşağıya çekelim. Ve işte sonuç. Evet, galiba dörtgenimizi elde ettik. Şahane.